Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. bugün kapı ve camlara devam ediyoruz arkadaşlar. sol yan kapımızı kilidini değiştirmemiz gerekecek arkadaşlar. Sorunu bulduk. kilitlenmiş. Yani zaten diğer videolarda söylemiştim zaten kilitlen olduğunu. Kilidimizi söktük. Kilidimizin şurasında gördüğünüz kısım şurada arkadaşlar. Şu kısım eğilmiş, ezilmiş yani. Bir de yay artık yerine görevini getirmiyor. kapıyı kilitlediğimiz zaman şuradaki demir yukarı çıkıyor. Yukarı çıkınca da şuradan Sıyrılıyor. Buradan sıyrıldığı için kapıyı kitleme yerine getiremiyor görevini. O yüzden bu kilidi değiştireceğiz. Bu da bozukmuş arkadaşlar. Yani bozuk derken yayından at, Yani çalışıyor ancak yayından attığı için şu şekilde çalışıyor. Yani manuel olarak eline şu şekil bırakmak zorunda kalıyorsun. Normalde bunu böyle çek bırak yaptığı zaman toplaması lazım. Toplamıyor. Bu da değişiyor. İşte en son Dark, bu kapının dış mandalında yani kapı kilit şifresi var arkadaşlar. O kilit şifresini ayarlayacağız en sonda ilk başta parçaları sipariş verelim ondan sonra olacak arkadaşlar toplama işine geçeceğiz ilk başta arabamızın eksik olan yerlerini topluyoruz cam düşük arkadaşlar içindeki elektrik motor çalışıyor ancak motordan ayrıldığı için cam işlemini yerine getiremiyor o işlemi de şimdi. Pand buradaki pandezotu sökeceğiz sağ arka kapının pandezotunu dokunmayabilirim çünkü bir şey yok şu an sağ arka kapıda burada gördüğünüz kapının pandezotunu da sökmek zorunda kalacağım bu şekilde işlemler sırasıyla devam ediyor şurada gördüğünüz bu rulant yani şu jikler, jiklerin de yeri burası iyi değil ben böyle şeyleri sevmiyorum böyle uydurma işlemleri. Bunu orijinale yakın bir şekilde yapmaya çalışacağız. Tor Torpida da çatlaklar var. Bunlar da gider. Arabanın malzeme listesini yazarken e, şuradaki parça da bozuk. Bunun da siparişini verelim dedik. Bunu zaten pek içi Şu arka kısmı bozulmuş bunun. Bu arka kısmında değişecek yani komple böyle değişecek. Olmaz abi işe yaramaz herhalde yani. Bozulmuş. Bunu da parça listemize ekleyeceğiz bütün her şeyine ağdan Z'ye baktıktan sonra bozuk olan parçaları listeye tutuyoruz ki hani toptan sipariş vereceğiz. Ondan sonra toplam işine geçeceğiz. Bu da değişecek. E, bunda sıkıntı var mı? Bunun kapanı açma şeylerinde sıkıntı yok. E, tamam bunda sıkıntı yok. Şuralarda açma kapanlarında sıkıntı yok. Tamam. E, bu torkuda ayarlanacak. Bu torkuda bozuk. Onu ayarlayacağız. Buralarda da yapacak başka bir işlem ben şu an göremiyorum. Çubuğunun ligalarını çekerken şurada soketini takmamışlar. Soketini takmışsa bakalım neyle, neyle karşılaşacağız pantuzosu söktükten sonra. Numara 2. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bacağımız bu şekilde. Şu parçada kırıklık var mevcut arkadaşlar. Bu parça kırık olduğu için bunu bir aradığımız zaman şöyle kasma yapıyor. Şöyle şişiyor biraz arkadaşlar. Ve şiştiği için de şöyle boşluk kalıyor. Onları çare yapacağız. Ya yenisini sipariş edeceğiz ya da bunu yapmak için onarmayı deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz. Panduz düğünü söktük. Pandüzlüğümü söktükten sonra şurada gördüğünüz gibi tabalarla karşılaştık. Bu kabloların eltim yapılmamış doğru Şuradan Şurada da motorumuz bakalım ne sorun var ona bakacağız. Ee, bu bunu da soketini hala bulamadım. Bakıyorum burada ama bulamadım. Büyük ihtimal soketi bozuk. Soketini tabii tekrar deneyeceğiz. Şu gerçekleştirelim bakalım neredesin ne sıkıntı var. Meydana çıkacak şimdi. Camımızdaki sorun arkadaşlar Camımız şu kirikodan ayrılıyor. Kirikomuz sorunsuz bir şekilde aşağı yukarı inip çıkıyor ama Camımız ayrıldığı için Kasmaları meydana geliyor. Bir de şu parça arkadaşlar. Sol kapıdan söktüm. Bunu tekrar yerine takacağım. Şu gördüğünüz parça eksik arkadaşlar. Burada takılmış. Şurada var mesela. Bu cam kanallarını hani aşağı indiği zaman buradan doğru aşağı doğru iniyeceğim. Ayarlı bir şekilde. Yalnız buradakini sökmüşler. Şurada da olması lazım. Şuradaki videolardan bağlanmış bir şekilde olması gerekiyor. Yalnız o yok. Olmadığı için o parça siparişini vereceğiz. Yani burada da baya bir işimiz var. Zaten bir de soketi yok. Burada kab kablolar karma çorban. Bu kabloların uçlarını kapattım ben şimdi. idare bir şekilde edecek şekilde. Ee, bugün parça siparişini vermem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kapıların hepsini dağıttım. Ee, artık e, toplamam lazım. E, çünkü yerini söküyoruz. Bir sürü ıvır zıvır çıkıyor meydana. Ondan dolayı şimdi parçada toplu sipariş verecektim. Ancak şu an yazdığım parçaları sipariş verip Bunların montajını yapıp bitirdikten sonra daha sonradan devam ettireceğim. Yoksa bunun altından kalkılacak gibi olmayacak arkadaşlar. Ondan dolayı yavaş yavaş toplayarak gidelim. Daha iyi olacak böyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi pandizotlarımı söktük. Arka pandizotu da sökmeye düşünmüyorum demiştim ancak. Bu arka pandizotun da kapısında bir şey keşfettim arkadaşlar. Bu kapı dışarıdan açılıyor ancak biraz bastırarak açman gerekiyor. Ondan dolayı onu da ayarını yapalım dedik. Bu işe girişmişken dedik yapalım dedik. Koltukları gördüğünüz gibi sökük bir şekilde arabanın arkasında duruyor. Ee, bu arada parçalar gelene kadar ben de koltukları yıkamayı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden eve çıkartacağım şimdi koltukları. Ve koltuklarımızı yıkayalım. Pandizotlar ve koltuğumuzu yıkamak için eve getirelim arkadaşlar. Koltuğu makineden geçireceğim. Bunları da suyla yıkayacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şuradaki pislikler falan gidecek. Koltuğumuzun yıkamadan önceki hali şu şekilde. Şuralarda kirlikler mevcut mesela şurada Bakalım kirler çıkacak mı Güneş da olabilir, güneşten dolayı biraz darşı olmuş olabilir Şu şekilde bakalım Nasıl bir sonuç elde edeceğiz Koltuğumuzu temizlemek için arkadaşlar Türsül yani çamaşır makinesine atılan Türsül omu var ya arkadaşlar omu kullandık daha sonra da söyleyeyim Ondan aldık Sıcak su yaptık arkadaşlar Sıcak su koltuğumuza lif yardımıyla süreceğiz arkadaşlar. Lifle koltuğumuzu ıslatıp daha sonra makinede çektireceğiz. Şu an lifle koltuğumuzu ıslattım. Şu şekilde görebilirsiniz. Yani ıslattığım halde bile çok güzel böyle renk aldı arkadaşlar. Yani ıslak olduğu için ondan dolayı ama yani güzel görünüyor yani. Daha çektirmediğim halde. Bakalım şimdi makinede çektirdikten sonra suyumuzun rengini göreceksiniz. Zaten ben ee, simsiyah olacağından eminim. 190 olacak. Çünkü çok kilidi koltuk. Koltuğumuzu şu an yıkadık. Ayette güzel gözüküyor. Şu an. Sadece üstte güneş şemsiyeler var. Onlar çıkmıyor ama yani kozmetik olarak görünüş olarak temiz duruyor yani. Önden baktığımızda, burası çok fazla. Tabii arkada kaldığı için çok fazla gördüğünüz sırt sırtmayacak. E, Makinemizdeki suya bakacak olursak arkadaşlar, aynen de dediğim gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar suyun çamurunu göremiyorsunuz, sudaki çamur göremiyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu koltuğun sadece sırt bölümü yani arka koltuğunu yaptığımız halde. Bir de şimdi. Alt kısımdaki yeri yapacağız. Alt kısımda bence daha çok fazla kez çıkacak diye tahmin ediyorum. E gördüğünüz gibi koltukta... Hani yırtık da yok yani. Sadece şuralarında ufak şeyler var, o kadar. Yani görünüş olarak koltuğu aracımıza taktığımıza gayet güzel görüneceğini tahmin ediyorum. Başlıkları da yıkamadım. Başlıklar da yıkanacak arkadaşlar. Başlıkları da yıkayayım. Ondan sonra alt kısma geçeceğim. Sıra geldi. Koltuğumuzun altında... ...çekilmeye. Şurada mesela şöyle bir şey var. Güneş yanı artık. Neyse bilmiyorum çıkacak onu da göreceğiz. Şurada falan gördüğünüz gibi böyle lekeler, izler var şurada. Kamera zaten belli oluyor. Bakalım çektirelim koltuğumuzu bakalım. Çektikten sonraki hali nasıl olacak? Koltuğumuzu yıkadık. Gerçekten de aradaki farkı görebilirsiniz. O çamur olan yerin hepsi gitti arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten çok temiz oldu koltuk. Şöyle yanından da görebilirsiniz. Şimdi sıra panjurlara geçti arkadaşlar. Panduzotları da yaptıktan sonra ön koltuklarımı sökmedim arkadaşlar. Ön koltukları büyük ihtimal arabanın içinde yapmayı düşünüyorum ancak eğer alt düşmeyi çıkartırsam, hani öyle bir düşüncem de var. Alt düşmeyi çıkartırsam koltukları sökme uzununda kalacağım zaten arkadaşlar. Bakalım zamanla neyi gösterecek, göreceğiz. Sıra panzotlarımıza geldik. Panduzotlarımızın ön bizim kolon ve cebrik yeri arkadaşlar. E bunları... Güzelgeni bir temizleyeceğiz. Ondan sonra kurumak için balkona çıkartacağım. E, Pandizotlar bundan sonra da pandizotlarımıza geçeceğiz. Abi. Pandizotlarımızı da yanıma getirdim zaten. İlk başta bunları yıkayın, temizleyin. Ondan sonra pandizotlara geçelim. Kapı cebdiklerimizi balkona bıraktım. Temizledikten sonra. Şimdi pandizotlara geçelim arkadaşlar. Pandizot ilk İlk başta bir bir güzel güzelgeni yıkayıp, ondan sonra sıcak suyla temizleyeceğim. Arka daha sonra makineyle çektirme deneyeceğim. Ancak burası sert plastik. Burayı çekmez büyük ihtimal. Yani kuruması için direkt bırakacağız yani. O yüzden bir temizleyelim güzel güzelgeni. Bunu da aynı şekilde eğer makineyle çekebilirsek de şuralarını makineyle çekeceğiz.